Tanesli, kediye ne dana? Talada adresesi, demür esuan kuada adresi verac. Tanesli, şu konuya ne dına? A o ini di. Kuada adresi. Merhaba. Merhaba, bir zaman. Kızı? Anci. Kuada adresi. Merhaba. Thank you. Thank you. Tanesli, merhaba bir zaman. Give him a Ağabey, Anderistan'da, 200 bin örgü de unutamayrasın kullandı. Ağabeyin. Şimdilik böyle duruşlar, hadi gineyim. Bu parçalık Bu zaman söyledi? Hadi. Bana da bağlı var, hiç anladın Bir ne çoğun? Bana ne dedin o? Çoğunlar. Çoğunlar. Çoğunlar. Çoğunlar. He? Çoğunlar. Bakalım kelim toka falu haya matalı mı ne onu de ben de biz sevdiğimiz. Ay yiyip deleyim onu. Bu andırsa çubuğunu. Alkam bal. Alkam bal. Alkam adı multimodal Çevir mulan günü bir